Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine önemli ve güzel bir konu ile sizlerin karşısındayız. Evde bakım maaşı e, Almanya-Türkiye farkını e, sizlere anlatacağız. Neden bunu anlatacağımızı videoyu izlerken anlayacaksınız e, arkadaşlar. Şu an e, Çetin Sarıgül hocam da var e, yayınımızda. Çetin hocam. Hocam herkese keyifli ve güzel bir yayın diliyorum. Merhabalar tekrar. Evet esasında biz Çetin Hocam evde bakım maaşıyla ilgili Almanya'yla yani Türkiye'yi kıyaslamaktan ziyade daha farklı konulara değineceğiz. Hemen Almanya'da evde bakım maaşı süreci nasıl işliyor? Hemen kısa bir şekilde buna bakalım. Hı -hı. Almanya'da yakınıza baktığınız Için maaş alabileceğinizi biliyor musunuz bakım derecesi iki ve üstü olan engelliler Tıpkı bir işverenmiş gibi kendilerine personel tutma hakkına sahiptir Evet Çetin hocam şimdi evet. Almanya'da e, yani bakım parası şöyle e, gözüküyor yani engelli e, işveren olarak gözüküyor e, ve yani engelli sanki e, işe alır gibi e, bakan kişiyi alıyor yani ee, hocam bu aslında pratikte baktığımızda doğru. Engelli birey kendisine bakması için bir e, bakıcı tahsis etmiş gibi kabul ediliyor. Zaten Aha. devlet de maaşı ona göre veriyor. Yani aslında doğru. Hı hı. Ama Türkiye'de bunu yapamıyorsun tabii. Şimdi Türkiye'de bunun biraz e, farklı bir uygulaması var. Türkiye'de yakın ya da işte bakan kişi e, engelliye baktığı için devlet maaş veriyor ona. Yani burada evet. da biraz farklı bir uygulama var. Evet. Hemen devam edelim. Üstelik bu durumda tutulan personelin emeklilik sigortasını, işsizlik sigortasını, sağlık sigortasını ve tabii ailet 2000-2500 euro bağış ödemesini devlet. Evet. evet. E, Çetin, yani en önemli esasında bu videoyu yapmamızdaki en önemli. Ailet 2000-2500. Ha. E, en önemli nokta bu. Yani. eee. Evde bakım maaşı alan Almanya'da evde e, yani engelliye bakan e, bireylere emeklilik sigortası, işsizlik sigortası, sağlık sigortası ve aylık 2000-2500 euro civarında maaş e, ödeniyor. Hani bizlerde hep e, evde bakan e, yani evde bakan kişilere işte sağlık güvencesi, emeklilik hakkı verilsin diye hep bunu savunuyoruz e, normalde. Hmm. Yani bu kısmı beni çok cezbetti Çetin. Evet hocam şimdi şıkları tek tek e, ele alalım hemen hızlı şekilde. Emeklilik sigortası bu çok önemli bir şey. Bakın Almanya'da da e, engelliye bakan kişinin sosyal güvencesi yok arkadaşlar. Bakın bunu e, bu ayrıntıyı kaçırmayın. Sosyal güvencesi olmayacak. Orada da şart o. Orada ne yapıyor? Sizin diyor sosyal güvencen yoksa diyor emeklilik sigortası yani emekli olabilmen için prim yatırılıyor. İşsizlik sigortası, yani işsiz kaldığında bakım olayı bittikten sonra bu sigortadan faydalanman için e, bu sigorta e, tahsis ediliyor, yatırılıyor bizdeki gibi. E, e, sağlık sigortası, şimdi sağlık sigortası da bizim genel sağlık sigortası primi gibi düşünün. O şekilde yatırıp engelli bireye bakan kişinin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. Aylık 2500 Euro demiş. Arkadaşlar bu aşağı yukarı bizim engelli maaşıyla ee, hani bakım maaşı ile arasında bir bir buçuk e, bin lira bir e, oynama var. Orada da <gülüyor> ortalama 5000 bin civarında falan 5000 bin TL falan civarında bir şey tutuyor. Bizde de bu son zamanlarla 3.300-3.400 seviyesini gördü. Ee, buradaki üç madde ilk üç madde bizim yıllardır savunduğumuz madde. Yani diyoruz ki engelli birine bakacak kişinin sigortası olmasın tamam. Sigortası olmama şartı önemlidir. Ama Emekli olabilmesini sağlamak lazım, işsizlik ödeneğinin yatması lazım, i̇şte, sağlık güvencesinin olması lazım diyoruz. Yani bunu e, yetkililerimizden istediğimiz nokta bu. İşte izleyicilerimizden evet. de bu konuda destek istiyoruz, paylaşın, yayınları çoğaltın diyoruz. yani evet. bu Almanya modeli e, bizim Türkiye için de çok uygun. Yani normalde e, Şöyle bakanlığın yani, evet. e, oradan bu model olarak, olarak alınabilir yani. Şu anda Türkiye'nin en büyük önemli ihtiyaçlarından birisi bu. Yani engelli çocuğa bakan anne ve baba'nın alması gereken haklar bunlar. Devam edelim Çetin. Tamam. Bakım ödemesini devlet karşılıyor. Şimdi bu konuyu soru cevap şeklinde örneklerle ayrıntılı olarak açıklayalım. Engelliler kimleri işe alamaz? Anne baba işçi olamaz. Hah. Evet. Çetin, e... <gülüyor> şimdi Bak. hocam e, çok güzel bir nokta anne baba işçi olamaz Evet Evet yani e, burası çok önemli bir ayrıntı yani e, evde bakım maaşı alabilecek kişi Almanya'da anne baba olamıyor şimdi hocam Aslında devletimiz bunu uyguluyor o zaman evet. yani bu maddeyi uyguluyor şu anda yani diyor ki engelli bireye bakan anne baba işçi sayılmaz diyor. Demek ki devlet bunu uygulamada yani bu madde. Ya Uygulamada da yani bir alternatif olarak bir şey de yok yani şu anda. Ondan belki, dolayı şu anda anne baba bakıyor yani. Ona gelecek belki şimdi ilerleyen maddeler onu anlatırsak şimdi hocam. <gülüyor> Hemen devam <gülüyor> edelim. Devam edelim. Aynı şekilde engelli annemiz veya babamızsa çocukları da görev alamazlar. Evet yani anne babanın dışında çocuklar da e, görev alamıyor. Kardeş olmayacak yani. Evet. Bunun dışında herhangi bir akrabanızı veya arkadaşınızı bakımınız için işe alabilirsiniz. Evet, evet. yani e, akraba ve arkadaşınızı bakımınız için işe alabilirsiniz. Ya esasında ben e, şunu çok sevdim bak e, bu uygulamada yani e, engelli yani e, bakılan e, engelli bir işveren statüsünde bir konumu var yani. Çetin Hocam, bu çok güzel bir şey esasında. Şey olmuş burada bir sektör oluşmuş şimdi. Sektörel yani, bir faaliyet bu. Ee, evet yani, yani de misyon yüklüyor yani bakılan kişiye. Hani mesela e, böyle bir e, ya ben bakılıyorum hani acizlik psikolojisi değil. Yani tamamıyla işveren e, modunda. Bak daha evet. çok ilginç şeyler var. Devam edelim. Aynen. sinyal başvurusu nasıl yapılır? Burpose and olarak biz başvurunuzu yapıyor, hesaplamaları ve bütün hukuki süreçleri sizin için takip ediyor. Evet, e, burası da önemli Çetin. Yani evet. e, bu e, normalde size bakacak e, kişiyi bulmada, e, evde bakım maaşına e, başvurmanızda ajanslar var. Bak bu da e, burası da çok önemli Çetin. Yani eee yani Sistem çok güzel işliyor. Burada devlet biraz e, yükü üzerinden atmış hocam. Evet. Belli noktalara vermiş. O ajanslar, e, personel... Hani bizim şöyle düşünelim. Mesela hani belki temsilde, belki yanlışlık olabilir özür dilerim. Temizlik şirketleri var. Temizlik personeli çalıştıran. Evlere evet. temizlik, bürolara temizlik gider ajanslar var. Veya güvenlik şirketleri var. Ne yapıyor onlar? E, sizin isteğinize göre istediğiniz vasıflarda size uygun personel yönlendiriyor. Bu da öyle bir şey. Evet e, hatta biz bu yayını arkadaşlar e, e, Workforce'ın e, CARE'ı e, GMBH e, ajansından aldık arkadaşlar. Yani bu ajans e, Almanya'da ne yapıyor? E, evde bakım maaşı için hem engelli e, bireye başvurusunu yapıyor e, hem de e, engelli bireye bakacak e, kişileri bulmada e, yardımcı oluyor. Bak e, bu da çok önemli e, bir ayrıntı. Evet devam edelim. Gerçekten çok ilginç yani. Bu sizin için takip ediyor ve tüm süreçlerde sizi düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Bunun için bize vekalet vermeniz yeterli. Kaç kişiyi işe alabilirim? İşe alacağınız personel sayısını öğrenmek için öncelikle bakım saatini hesaplamamız gerekiyor. Hıh. Şimdi bak burası da çok önemli. Yani burada 24 saat bakılabilir olayı yok. Yani bir bakım saati var. Yani bakılan engelli birey işte ben şu şu şu saatler arası bakıma muhtacım. Yani bakım şeyi almam gerekiyor diyor. almam Mesela bazı engelli bireyler gece yatarken destek almayabiliyor gündüz yemek ve diğer ihtiyaçları için destek alabilir ona göre personel yönlendiriliyor Evet bunun için bize doktor raporlarınızı ve MDK raporunuzu PDF belgesi şeklinde mail olarak göndermeniz yeterlidir bir işçi günde 8 saat ve haftada toplam 40 saatten fazla çalışamaz Evet yani 8 saat aynı böyle iş hayatı gibi yani ee, evde bak yani bakan kişilerin de normal 8 saat çalışıyor. Haftada 40 saatten fazla çalışamıyor. Bu da önemli yani iki bir bin, ayrıntı. 2 gün izin veriyor yani haftada. Evet. Buna göre bakım saati haftada 40 saatten fazla olan engelliler için birden fazla personel işe alabiliyoruz. Evet, e, bu da çok önemli. Yani birle sınırlandırmıyor baka, e, bakılan kişiyi. <gülüyor> yani bakan kişiyi. Hı hı. Almanya'da yani 3-4 sayısına kadar bakıcı kişi alabiliyor Çetin. Bak bu da çok önemli bir ayrıntı. Aynen. O, o çok güzel bir iş sahası açıyor işte hocam. Çok güzel ya. Valla ben bayıldım yani gerçekten. Aynen. Bu sisteme aynen. E, ileride e, yine espri yapıyormuşuz. Aile bakanlığına gelirsek bu sistemi direkt <gülüyor> Bunu alalım. Bunu uygulayacağım yani. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. rapor derecesine ve durumuna göre evde asla yalnız bırakılmaması gereken engellilerimiz için en az dört personel çalıştırılması gerekir. Evet e, yatalak bakım e, yani bakım, e, bakıma ihtiyacı olan e, engelli bireylerimize en az dört e, tane e, bakan kişi çalıştırılması gerekiyor. Bak bu da çok önemli bir ayrıntı Çetin. Hastanın yani, yükünü bakan kişilerden alıyor işte hocam. he Ha, aynen aynen. Yani bir eve dört tane personel geliyor. Yani bu ya şey ayırmış bak. Normalde mesela e, hafif e, orta bireylerle böyle ağır yatalak engelli bireyleri e, ayırmış yani bu konuda. Bu çok güzel evet. bir şey bak. Evet. Bu durumda personellerin maaşları ve tüm sigorta masrafları devlet tarafından karşılıyor. Evet. Yani bizim hayalimiz Türkiye'deki hayalimiz bu işte. Evet yani. Sigorta masrafları. Almanya'da bak. Almanya'da bunlar evet. personel. Bizde de anne baba yani bakan kişiler. Evet. İşçilerin ödemelerini nasıl yapacak? Devlet işe aldığınız personel sayısına göre sizin hesabınıza işçi maaşlarını gönderecek. Bak burası da çok önemli. Şimdi devlet bu bakan bireylere işte Dörde kadar olan e, bakan bireylere şey yapmıyor. Yani maaşını devlet kendisi yatırmıyor. E, bakım e, yani yatalak olan e, bakılan engelli bireyin hesabına yatırıyor bunu. Engelli birey de işveren gibi hem e, kendisine bakan bireylerin e, maaşını ödüyor hem de sigortalarını yatırıyor Çetin. Aynen çok güzel bir şey. Hem engelli bireyinde e, özgüveni artmış oluyor. Yani kendini çok pasifleştirme. Güzel ya, çok güzel ya. Çok güzel. Patron gibi engelli birey ya. Harika evet. yani. Workforce and olarak biz, bir giray personellerin kontratlarını ve gelir belgelerini hazırlayıp size Eğer kendisi yapamazsa da işte e, bu söylediğimiz ajans ajanslarla birlikte çalışıp yani onlardan destek alıyor. Evet. Evet. Bak. Yani böyle özel sektörde destek veren e, kurumlar da var. gönderiyoruz. Ona göre personel ödemelerinizi yapabilirsiniz. Devletin gönderdiği parayı başka ihtiyaçlarım için kullanabilir miyim? Devlet size bu parayı sadece personel ödemeleriniz için gönderiyor. Diğer ihtiyaçlarınız için bu parayı kesinlikle kullanamazsınız. Evet. Bak bu da çok önemli. Yani ee, bu yani bakan kişilere sigorta maaş e, paralarını asla kullanamazsınız diyor devlet kural koyuyor ee, yani bu da e, önemli bir ayrıntı yani bunu da denetliyor e, demek ki iyi bir şekilde aynen yani bir çok güzel bir sistem evet. kurmuş hocam Evet maaşım ve devletten aldığım diğer yardımlar ne olacak Engelliler için personel çalıştırma yardımı, her ay geldiği gibi işçilere aktarıldığı için bilgiler olarak hesaplanmaz. Heh, çetin bak bu da çok gelir harika testi. bir olay. Gelir testi. Gelir testi olayı burada Buradan kalkmış Buradan gelir yani. testine geldik. Yani evet. e, gelir olarak hesaplanmıyor. Yani gelir kriterine dahil olmuyor. Ya gerçekten bizim e, bu alanlarda çok eksiğimiz var ya. Gerçekten. Yani evet. e, Aynen. engellinin direkt Kendisine bakılıyor gelir olarak yani burada esasında şöyle yani biz bu yayın yaparken hani arkadaşlar ülkemizi e, böyle bir hani e, Almanya'yı yüceltmek Türkiye'yi yani böyle bir küçümseme şey olayı değil. Kıyas yapmıyoruz yani burada bir öz yapıyoruz yani daha iyi olalım Allah'ın izniyle ülkemiz daha e, bu konularda profesyonel olsun yani neticede ilim Çin'de dahi olsa gidiniz alınız diyor yani dinimizde de. Bizim için yani burada gerçekten güzel bir model var Almanya bunu başarmış yani bu da bizi cezbetli İnşallah ülkemizde bu noktaya ulaşır Çetin. Hocam medeni kanunumuz İsviçre'den örnek alınıp yapıldıysa bu da örnek alınıp yapılabilir yani. Aynen. Yani bu yüzden vergi belge ödemesi olmaz ve devletten aldığınız diğer sosyal yardımlar bu durumdan etkilenmez. Evet. İşe aldığın personeli değiştirebilir miyim? Bize bir ay önceden haber verip işe aldığınız personeli değiştirebilirsin. Evet bak bu da çok önemli bir ayrıntı Çetin. Evet. Yani, Memnunesizlik e... durumu varsa diyor ha. bir ay önceden haber vereceksin. Karşı tarafta Aynen. mağdur olmayacak. Ya işte bu var ya şöyle yani size bakan kişi bunu bir iş ciddiyetinde görmesi lazım. Eğer işini düzgün yapmazsa işten çıkarılacağına. Ee, bilecek. Bak burada da önemli bir ayrıntı var. Yani Aynen. o ay o an e, işten çıkarıp personeli değiştirebiliyor. Yani bakan kişiyi değiştirebiliyor yani e, engelli birey. Aynen. İşe aldığınız personeli değiştirebilirsiniz. Mesela gelecek ay Ali'yi çıkarıp Ayşe'yi işe almak istiyorum diyebilirsiniz. Engelliler için personel yardımının süresi ne zaman biter? İşçi yardımı engelliler için ömür koyuyor. Yani engelli vatandaşımız vefat edene kadar bu. Evet e, bu uygulama dünyanın her yerinde e, olan bir uygulama. Yani Hı -hı. tabii e, evde bakım yani desteği alan kişi sağlık olarak iyileşirse o farklı bir olay normalde. Zaten raporlu tespit edilir hocam onlar sürekli kontrol altında çünkü. Tabii. Bu uygulama 2008 yılında çıkarılan bu yasayla engelli yakınlarınızın bakımı için endişelenmenize gerek yok. Hastanızı emanet edeceğiniz insanı siz belirleyin. Tüm masrafları devlet edesin. Workforce and care. Evet gerçekten Çetin yani sloganı da koymuşlar. Hastanızı emanet edeceğiniz insanı siz belirleyin tüm masrafları devlet ödesin gerçekten e, güzel e, bir e, çalışma Almanya'yı e, bu noktada gerçekten e, tebrik ediyoruz e, Çetin aynen e, şimdi hocam bir şey var mı bu konuyla var hocam hemen e, videoyu kısaca yorumlayacağım ben şimdi evet. arkadaşlar bizim bu ülkemizde güzel bir video, değil mi Evet gerçekten hoşuma gitti. Yani demin de söylediğim nasıl medeni kanunumuz İsviçre'den örnek alındıysa bu engellilikle ilgili modellerde örnek alınabilir ve e, maddi açıdan da çok devlete yük taşıyacağını da düşünmüyorum. E, yani şu anda zaten yapılan yardımlara baktığımızda hemen hemen eşit sayılırız yani ekonomiye göre. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Burada benim yani gördüğüm e, dikkatlerini çekmek istediğim üç tane özellik var daha fazla var aslında da birincisi burada e, engelli bireyin sosyal açıdan kendini daha özgür hissetmesi hedeflenmiş işveren evet. konumuna getirilip onun psikolojik ben tedavisi sağlanmış çok güzel bir uygulama çünkü Allah muhafaza yatalak hastalarımızda bu çok sıkıntı yaşayabiliyoruz ikincisi e, engelli bireylerin yakınları yani anne baba kardeşler artık işçi statüsünden çıkartılıp Onların da hatta şöyle bir şey demiyor bak hocam. E, onlar çalışır, siz bu maaşı alamazsınız, bu desteği alamazsınız demiyor. Evet. E, o yüzden bir de, şöyle bir şey var. şöyle toparlamaya yani çalışıyorum mu? Şöyle bir şey var. Anne baba an, veriyor yani. Anne baba kardeşler hani değil de başka insanların da iş bulması açıdan. Ee, onlara bir öncelik verilmiş. Yani siz diyor engelli bireye bakarsanız ben size destek veririm muhtacıdan. Artı sizin sigortanızı yatırırım. Sizin hiçbir sosyal kaybınız olmaz diyor. Ama hani demin de söylemek istediğim toparlarken anne babanın da veya kardeşlerin de geliri dikkate alınmıyor hocam. Bizim evet. en önemli noktamız bu. Bir üçüncü kısımda Bakım maaşı hakikaten önemli bir maaş. Engelli bireyler için gerçekten önemli. Ülkemizde de son zamanlarda bununla ilgili ciddi adımlar atılıyor. Ben buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum bu videoyu yesilesiyle. Engelli bireyin kriteri olarak gelir testi kaldırılsın. Bakım maaşı verilen kişilerin de sosyal güvencesi sağlandıktan sonra emin olun birçok sorun ortadan kalkmış olacak. Evet. Evet. Kaan Bozkurt, bakıcıya sigorta Türkiye'de de olur inşallah demiş. Yine Fehmi Gören inşallah bize de gelir Allah'ın izniyle demiş. Evet çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. Ben Gerçekten, teşekkür ederim hocam. Çok önemli bir yayındı bu. Yani şöyle arkadaşlar yani hani tamam talep ediyoruz neticede işte Engelli e, bireye bakan kişilere sigorta hakkı verilsin, emeklilik hakkı verilsin diyoruz ama e, yani bunu demenin yanı sıra e, bakın bakın bak Almanya nasıl yapıyor da diyoruz. Yani evet. e, bu videomuzda bunu da e, söylemiş oluyoruz. Evet, evet e, tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu konu hakkında fikirleriniz olursa bu videonun altına da mutlaka e, yazın. Gerçekten e, bu konuyla ilgili fikirler, sizlerin fikirleri çok önemli. Yani uygulamada sizler varsınız birebir. Yani e, bizler burada nasıl kıyaslama yaptıysak sizler de fikirleriniz üşenmeden yazın ki Allah'ın izniyle gelecekte bakarsınız devletimize de bir fikir olur arkadaşlar. Evet aynen aynen, aynen hocam. Evet, çok edeyim. teşekkür ediyorum Çetin hocam. Ben teşekkür ederim Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.